Hepinize selam gençler, bugün sizlerle beraber yeni açtığımız serverde e, biraz güncellemeler getireceğiz ilk bölüm olduğu için. Evet, bugün neler yapacağız. Bugün e, şehrimize biraz daha eşyalar ve daha büyüteceğiz. Büyüttüğümüz kadar bu kadardı. Evet, şimdi şimdi hayatta kalmaya geçerek hile olmadan yapacağız. Evet, bugün. aga e, sen biz ayakta kalma yapar mısın? Hmm, elbette. Hmm. Ama bekle bir şey yapacağım. Şunu şöyle bir alayım. Hı, tamam arabalar burada. Hmm. Kanka şimdi bekle son bir şeyleri alayım. Eşyalarımı bir alayım luğumuza gelmeye dönmek. Lan neye yapalım? Dur, ne dur kalk. Seni hayatta kalmaya götüreceğim ben de. geldi. olarak Evet, geçtiğimize göre. Güzel yapmış değil mi oğlum? Evet, eşyalarımı aldım. Evet. Kanka gider, gitmeye başlayalım mı artık? Ne? Ee, ne, Eşyam... Eşyamız? Benim eşyam var senin var mı? Bir tek bir şeyim yok bende. Çakmak ve öptügen yok. Onlar incinden ee, olurum. Onları da yaparız şimdi. Kanka senin helikopterin var mı? Helikopterim? Evet. Hayır. Benim var da... E, kanka... Sen şu helikopteri al. Sen... Ah bilemedin. Ah! ah. Dur. Zümrüt, zümrüt kılıç falan yapıyor. Bir son olarak nedir? Zümrüt kılıç. Evet, kanalı yaptım aldım Bak, her, şey Aldın her, her şeyi aldım aldım mı her her şeyimi aldım tamam gidebilirim gençler oyunum kalsı için çok özür dilerim çok düşük bir tamam bunu yapalım neden şaka Hangi arabayı alsam ya? Güzel, Dur senin aynı seninle aynı arabayı alacağım ben ama farklı renkte. Evet. Abi, lan araba çok hızlı. Oha araba çok hızlı. Gübriya. Lan sen neredesin oğlum araba çok hızlı seni göremiyorum. Tamam ben. Neredesin? Oğlum araba çok hızlı. İnanmettin Tamam sın gördüm <Gülüyor> ah, ah, ah. Gel Şuradan Bakayım, abone, abone olmayı unutmayın Bu tarafa da da Evet geldik Buradayız şimdi. Aaa Araba gidiyorum Kavanın üstü Lan durmuyor Benim elimde niye kapatıyor? Daha önce bir şey test edmiştim ben. Örüşü yok koyun sen tane var. Ve yetmiyor evet. Yetmiyor. Kanka kovayı yapabilir misin? Hayır çünkü demirim yok. Heee demirin yok. Al tanka bir obsidiyen, abimizde bir obsidiyen. Ben senden başka abi görmedim Oğlum o kadar hızlı yok, obsidiyeni kırmak sadece bir, bir dakika falan oldu Bir otuz 15 saniye Al ee tahta nasıl öne, adına göre, Bu arada öyle adım Bu arada obsidiyeni kırmak istiyorsan 6 dakikanı vermeyi mi aldın Al Beküçükken bunu deneyem ben. İçin niç lan ne lan? Kanka orda obsidiyeni, oradaki obsidiyeni koysana. Kanka yok olmuyor. Ee bana şuradaki ki obsidiyeni versene. Kırıp bağırsana bana. Kanka altta lan var. Al şu blokları kapat. Ben de şunu kırayım, tamam. Kırıldı, al kanka Orada orada al Ben de niye kalkmam bile o, doğru Aldan takviyle kırmam Onu bir Üç. Şimdi bile şuraya gelmeyecek Tudur bile bunu kırayım Son bir tane, evet onu kır Tamam ver al. Evet Çok kötü müdürlük Yakla bende yakacak bir şey yok çünkü Bende var Hı. Çakmak ee sandıktan çıkmıştı Böyle biraz zaynı kaldırsın da Dur lan biraz doktor olayım <gülüyor> Kanka geldim ki çocuğuymiş gibi hissediyorum bir baksana Kanka bir bak Uyyy haritacı ama işte dedi mi yemin ederim. Oğlum bende niye kofrul diye bir şey var Ama ne? Geldesin. Buradayım, buradayım. Arkanda. Gel. Hadi. <gülüyor> Burda burda Burda tamam. burda Elimi kılıcı al Aman Bak kanka elimi istiyorsan taş kılıç alayım olur mu? <gülüyor> Hayır Dokuz buçuk vuruyor bu kılıç maşallah Baltadan daha güçlü bu kılıç Elmas kal baltadan daha güçlü Bu baltada dokuz vuruyor kılıç Kılıç dokuz buçuk vuruyordu yedi vuruyor Kılıç yedi yeni vuruyormuş da... Yedi vuruyor lan fıkamadım İster miy- ayy yedi Konuşan mı? Bunları vurursan Allah rahmet eylesin. Ben kimi öldürüyom? Bakayım bunlar saldıracak mı şimdi bize? Acıkırsak bu arada ben söçtim. Demek yani var mı? Yok kanka bende bir 64'lü büftek var. Askenin sayede kaç tane inek öldürüm bundan sınır mı? Yarım saktır değil de arkasın. Al Of iki Al Dur lan şu sesleri sıfır yaptım Dur. Evet çok iyi iyi güne daha başladık kardeşimin ağlamalar Ondan değil kanka, herkesi gücük edip ailem kızıktan sonra bile ağlamasın aşağı Aşağıya memizal kanka Kızıl ee kızıl ormana e, ben buna kızıl orman diyorum Eee kanka kızıl orman orada Komat blok işte E gelin burda ki gel Onu blog... Kanka blok attı diyem mi az önce Login biton yapmıştı Güzel bir Gelin oradan mı oraya E ee, kanka, kanka buradan burada kız. Eğildiğimiz botta bu da var kanka. İki tane. Sonra. Kanka senin kalkanın yok mu? Hayır. Niye yok lan? vurma vurma. O çünkü demirim yoktu. Ondan Aa bu Azam burayı diyor. Evet kanka. Bir de full alan var farksız. Ya. Bekle ben de, yani kanka bekle azıcık blok kasacağım. Görüyorsun azıcık. Azıcık. azıcık. azıcık. Gel gel ben yol yapayım sakın etme beni. Ben öyle pişmeyim ya. Asla yapmam ya. Asla Hayır sen emri değilsin. <gülüyor> Gel Gel <gülüyor> alalım al al lan bunlar Burda enderman bulabilirim ee, Enderman'dım Buluruz Al benim Haydi lan Haydi lan Haydi lan Haydur lan, aşağıda bulayacağız ki ben de Domuz etimi alacağız At at at, boşver Bir de, bir de al, binah olmayan doyurucu bir var zaten evet Bizden evet, evet, evet. çok doğru buluruz var Neyde? Kanka... Ee, eee, burda ne yapacağız? Napcaz eee, şey bulabilir miyiz? Play Bilmiyorum ki. Ee, boşver, dur sana deport atayım. Biraz başı. Seni seni yürüyerek ben bulurum. Aa, be! <gülüyor> Aa shit. Panik. Bu mu dünyadaki yerimizi bulduracak güzel. Hadi şey. <gülüyor> annem <Kanka gülüyor> <yanıma gülüyor> atma. Adam duruşunu ışınlanıcağım. Tamam, ben yeah. ben. Niye? Gelsin okusun, zor olur. Hmm. ne Ve... Evet, geldim. Şuraya bir daha da git. Neredesin? Bu odunlar işinize yarar mı yaramı? Buna bak hiç mi okum olsaydı var mı? Yok. Kanka sen de ok, ok var mı? Ne? Ok var mı? Evde bunu evde unuttum. Yok kanka şeyde unutsaydım. Lava da. Ben dalga mı geçin burda? Önce gelsene Gel miyim? Yok sen imza... Yok sen dayak sürdün neredesin? Boşun Anne ve babanın olduğu bir yerdeyim İş şey anladıysam o Arap Bağırma lan Hadi ama şimdi nice takım Bak bir aşağıda anne belo var. Bak savaşçı evet. Bir küçük var, bile büyük var. Kanka bunlar altın sever yiyebiliyorum. Bir dakika Ya bu. <gülüyor> ya var ya. Sardin kız aslında. Ben Allah rahmet eyliyorum Ananiz Gel lan buraya Seviyorum. Sırmıyorum <gülüyor> Sırmıyorum gel rahmet eyliyorum. Hakkıya yemek yedim. Sen gel bak sen onu koruyordun Sen orada onu koruyordun Ama sen büyüyünce ağzınıza sıçarsın zaten Veya seni bu hayatan yok etmiş. Ya biz zik. Benden zeki Emreden zeki ya Ölmüyor gel Eee evet. evet. evet. Ağabey var mı? Varmış <gülüyor> Bir şey olunca dediğin zaman oluyor Tamam bu Hadi gel Bulduk Oğlum, Efsane mi mod? Kanka e, uzaktan bir yerde kırmızı görünüyor ama normalde burada aslında beyaz ya da sis olarak görünüyor Dektro pek güzel mi? Gel lan tamam. Abi beni en kat saniye 5 saniye Sorun değilim bak <gülüyor> <gülüyor> Geldiğimiz yolları kapatcam bu kalite yani hangi yoldan gittiysek Oradan atıcam bu kalite Ben blaze toplayacağım <gülüyor> Efendim Hayır şey Hayır, Hayır. Hayır. Hayır. Sen yardım, no, yardım et. Kanka yardım et. Kanka, lan yardım et. Sen yardım et, yardım et. Sen kendinler şey, 31 çekiyor. Kaka nerede olabilirim, gel. Abi, bu şimdi... Abi, okum olsaydı ateş edebilirdim de... ...yereden tutabilirim. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Metrekat. Ya ya. Ya. Ako, bi, bi çubuğu toplamamız lazım da. Ben de iki tane var. <gülüyor> kanka bir, ne, 15 on tane var mı? Yok, yok. O zaman git topla. Sen savun. Yok kanca toplam. Bakayım burada şey var mı? Aa. İnşallah düşündüğüm şeydir. Buna <gülüyor> <Daşı> şimderemem. <veramaz. gülüyor> Bakayım. Bunun sonu nereye çıkıyor mu? Bekleyin, altta niye ışıkla kaplı bu? <gülüyor> <gülüyor> Ötürme gitmiş sakın koşma <gülüyor> Lan Bu bir şey var mı? Kanka Gelsene Sporcu. Parkur yaparak gel. Bakayım yapabilecek mi? Hmm. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi, iyi. Ben belki biraz şey topluyorum. Bu Gel gel, bende blok var. Bende yok ya. sanki hhh ü� makt bogov.. ııımm bırak athana Blok, blok attım ben sana, sen aldım aldım mı attım blokları? attım sandım hadi ama sen bir bir ana bir tane blok attım onları altıma aldım bana daha ben seni De, de, de. Ben, ben, ben. ben canım iki buçuk adaletsizlik mi? Benimki üç buçuk. Lan. <gülüyor> Bir buçuk canım var ay canım çok az yanına şimdi kapıyor ya şimdi kapışa mı? Oh, Se. Sen PTS'yı sen? Süt Severim ki Sen sever misin? Yeriz, yeriz Olur olur yeriz yeriz. O dünya. Sen savundun. Ben savundum. Kar göster. Gel göstereyim. Evet, evet. Gel göstereyim. Gel gel gel kanka. Ben. Oğlum ben atımı özledim. <gülüyor> Açtığı arabayı hemen bilemez, arabayı bilemez Muhammed. Kanka sen gel beni takip et. Arabalara da dokunma. <gülüyor> Aga arabalara dokunma. Dur dur. Arabalara dokunma. <gülüyor> Ben bunu bırakayım, öyle beraber gidelim, ben yolu biliyorum. <gülüyor> Çok genç. Sağol sağ ol. Benim paşam. Kanka ben durumdan daha iyi oynuyorum. göster. Yok abi. Fakat daha dirim bunu yapabiliyor musun? Yapamadım ben. Gel lan gel lan. Ben seni arkamdayım. Ben seni arkamdayım kanka. Oha itinemeyim. Az, az daha az da teleportlanmadım. Abi. Azla. Öyle bir şey gör, Bir şey gör. Al kırdın kırdın. O ses neydi? Abra o que é, é. Mano, mais. Calma Não tem nada bom. жи Grrrr. Right. here <laughs> No problem. That's good. Ah Wh <laughs>